Ciddi ciddi oturup tartışmamız gerekiyor çünkü sunulan seçenekler gerçekten hani benim şeyimi kalbimi okşadı böyle ve okey dedim Peki. ki içimden çete sormam lazım dedim Oyun bitti Üzerinizde ne yazıyor oku evet. okuma Be your pardon be happy for this moment this moment is your life bu an için mutlu ol bu an senin hayatın ee, Şimdi buradayım Üzerinizde <gülüyor> ne yazıyor şimdi buradayım <gülüyor> okey <gülüyor> push to limit limiti zorla yazıyor hayatının limitini zorlayacağız her zaman üzerinizde ne yazıyor? Molako Atlantik <gülüyor> demek bilmiyorum üzerinizde ne yazıyor? çizgi Drevy Drevy ya evet üzerinizde ne yazıyor? never no, say no hiçbir zaman hayır deme. black white ne demek? siyah beyaz Beşiktaş <gülüyor> loy loy loy üzerinde ne yazıyor? Dur bir bismillah üzerinde mi abi? süperiyoor <gülüyor> Beş yaprak. Beş yaprak abi. Ağaç yaprağı <gülüyor> Periyor ne demek? <gülüyor> ya var ya polis almıştır. O kadar eminim ki. O kadar eminim ki ya. Korkmuş mu? Yani bu ben biliyorum ama çaktırmamak için neler yapmam lazım ifadesi. Yemin ederim ya. Nasıl gizleyebilirim ifadesi bu? Süper <gülüyor> <Spireiro. gülüyor> Ben bilmiyorum abi. Ben Tatlı demek abi. Nirvana. Yani daha çok şey diyeyim. Tatlı demek. Hmm, tatlı bir çocuk oradan geliyor. Nirvana'ya ulaştın şey. derler ya. Hani bir en büyük hani zevkin olur ne bileyim eğlencen olur zirve noktası diyeyim. Hani öyle. Nirvana yaşadınız mı? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Başarı bir şeydir nirvanadır benim için. Hani hayatımda başarılar da oldu. Hadi bir gördüğümde ol. Dibin nirvanasını da yaşadım. Başarıyı da yaşadım. Efendim üzerinizde ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan yakışıklı oğlan demek herhalde Bugün saçlarım ahenk dans ediyor Bilen daksdan mı artık ne yapayım Sorry Sorry Ahmet Gucci yaz o Gucci Anna Deniz canım Seni çok seviyorum ben Benimle evlen Bak de çalışıyorum Kırmızı motorum var Hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle Yeter ki sen bana hadi Benimle evlenir misin Anna Deniz. Maaşımı kendi çeker Motorumdan kendi gider gelir Ferrari alacağım gene, banka kredisini Allah'ın izniyle. Her şeyi alacağım. Yeter ki kendi hediyesin. İki dudağın arasında bütün her şey. Ayy tövbe. Dayıcım. <gülüyor> ya dayı ne yapıyorsun? Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni sevom ben. Üzerinde ne yal... Ve ki damlar arasında he demek. <gülüyor> Yorum yapın. Ahmet görmez. Valla Ahmet'i sildim ya ben bitti yani. Yani afedersin de yani. Dayım be. Enda ata sana Ferrari alabiliyor mu? Yok. Yok yani kredi çekip Ferrari alan bir ata da yok yani. Anlamadım ben bunu Arayacağım söyleyeceğim yani hiç kusura bakmasın da. Alo? Bana Ferrari alacak mısın, almayacak mısın? <gülüyor> alacak mısın? Hayram'ı kredi çekip alacak yani sonuçta. Çok cesur. Neyse zaten sen baştan kaybetmişsin. O yüzden ben tercihimi... <gülüyor> Sende mi düştün? Allah belanı vermesin Ahmet. Allah belanı versin. Ben hay diyorum o zaman iktidamlar arasındaki o hek kelimesi çıkacak birazdan. <gülüyor> Neyse. Ha öyle mi? Ses gelmedi de. Herhalde o kritikanı bekliyordun sen de. Tercih yapacağım. <gülüyor> Neyse tamam hadi bay bay. Arkadaşlar Ahmet Ferrari'den kayboluyor. Yapacak kaybediyor. Yapacak bir şey yok. Ben sana Ferrari çalamam dedi. Ay kredi çekip alamam dedi. Hiç kusura bakmasın Ferrari alamayan erkek de kendini erkeğim demesin bu saatten sonra. Kabul etmiyorum. Ay şimdi kesip buraları kesip koyacaklar var ya. Öyle bir şey yaparsanız var ya gerçekten sizi döverim. O kadar geçen kadın haklarıyla alakalı sizinle kavga ettim. Kalkıp da Ferrari işte alamayan erkekte kendi adam demesin diyen kısmını çekip Instagram'da paylaşırsanız var ya. Cidden sizi yok ederim. Sonra sizin yüzünüzden, ben sosyal medyada işte şey, kız işte ne kadar diyor? işte saf, ikiyüzlü falan filan, rp yapıyor falan oluyorum. Benim asabımı bozmayın ha. yaptık bile mi? Bak cidden adres bulurum, adres bulurum, <gülüyor> evet annen sevgilisine trip atıyor, nef, erkek ferrari alamayın erkek olurmuş, ay olur muymuş falan sonra linçleniyim değil mi? Paylaşınca, ahmet Allah belanı vermesin. Ney? Vereyim mi adresimi Deniz? Samet sen vay yok ederim seni ya. Seni yok ederim ya. Allah Allah. Sübde random atmış ya. Gerçekten dayak. Dayaklık yani. Neyse devam ediyorum tamam. Tercihimi herden yana kullanmayacağım şimdi. Çünkü bunda caption'larını yapmaya başlayacaklar. Susuyorum. Şekil gelir geçer güzelliğe gelir geçer Seni sevom ben Üzerimde ne yazıyo? Contemplu Dayı düşüncem dayı Ne demek? <gülüyor> ne demek? NASA Ne demek? Ee, uzay bilimi uzay bilimleriyle uğraşan Sizin üzerinizde ne yazıyor? Stronger Biçli Adidas Marka şişti yani LC gibi misal Nike Adidas Üzerimde Tabii hmm. Surface yazıyor. Tam anlamını maalesef bilmiyorum <gülüyor> Fays saniyesi, fays bir gezinti anlamı olabilir sanırım. Ne yazıyor? <gülüyor> ne yazıyor hakikaten? Stockholm. Ne verin başkenti? Belçika mı? Üzerinizdeki tişörtte ne yazıyor? Bilmiyorum. I will make you believe you are lovely. Evet bilmiyorum ama. <gülüyor> Jekent Jones yazıyor. Özel isim. Efendim günün sorusu şu, üzerinizde ne yazıyor? Armani jeans. Ne demek? Aman biliyorum bir marka herhalde. Efendim üzerinizde ya ne yazıyor? Abi, Abi dur bir bakayım. Abi gol gitsimciği mi hücreye benziyor yemin ederim ya. Çok, çok sakin. Yavaş yavaş. Different yani farklı. Şey, birazcık RP gibi durmuş ama sıkıntı yok. Üzerinizde ne yazıyor? Bakalım. Esif Vakiki. Vakiki. Bello Vakiki. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Evet. Neyse bu akşam düşünecek çok ciddi konularım var arkadaşlar. Ama yayını erken kapatmayacağım. Merak etmeyin. Ama dayı üzerine biraz düşünmem gerekiyor. Allah şuraları kaçırdım. Onur Aydaş Twitch abone olmuş. Hoş geldin Onurcuğum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de Geralt of, İstan of İstanbul Twitch Prime abone olmuş. Geralt of İstanbul sende. Hoş geldin. Ee, ben niye Arda ar okumadıysam? M Mehmet Ali DGR Twitch Prime abone olmuş. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Merya Erol demiş ki alçak gönüllülük ilmin meyvesidir demiş. Alçak gönüllülük ilmin meyvesidir. Ya bunu şu an bana alçak gönüllü müyüm? Ben alçak gönüllü bir insan mıyım ya? Ben alçak gönüllü bir insan mıyım? Evet. Yok mu? Eksi sen de alçaksın da gönüllü değilsin. <gülüyor> Neyse. İnsan